Merhaba arkadaşlar. 1950'lerin sonlarında William Phillips işsizlik ve enflasyon arasında bir korelasyon olduğunu fark ediyor. Buraya bir ekonomistin daha resmini koydum. İsmi Irving Fisher. Çünkü Fisher bu korelasyonu daha önce fark etmişti ancak işsizlikle enflasyon arasındaki bu ilişki Phillips'in ismiyle anılıyor. Çünkü konu Phillips'in yayınları sayesinde kamunun ilgisini çekiyor. Aslında bu ilişki çok şaşırtıcı bir şey değil, genel mantığa uygun bir ilişki. Ancak bu videoda bu ilişkiyle uyumsuz olan örnekler üzerinde duracağız. Şimdi, bu görmüş olduğunuz grafikte yatay eksende işsizlik yüzdesini yazalım isterseniz işsizlik yüzdesi ve dikey eksende de enflasyonu, evet, enflasyonu göstereceğim. Rastgele sayılar seçiyorum. Philips şunu fark ediyor burada Bir yılda yüksek enflasyon ve düşük işsizlik oranı var Daha sonra başka bir yılda yüksek işsizlik oranı ve düşük enflasyon oranı var Hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğu belli değil, belki de birbirlerine sebep olan olgular bunlar Ve bazı yıllardaysa ortalama bir enflasyon ve göreceli olarak düşük işsizlik oranı var Phillips birçok yılın enflasyon ve işsizlik oranlarını alıyor Ve bu verileri bizim yaptığımız gibi bir grafikte işaretliyor Burada yüksek enflasyon, biraz daha yüksek işsizlik oranı Hepsini aynı renkle yapalım Buraya deflasyonu gösteren başka noktalarda koyabiliriz Philips burada bir Korelasyon olduğunu, ters bir bağlantı olduğunu fark ediyor Eğer bu noktalardan geçen bir eğri çizmeye Çalışırsak buradaki noktaları yani rastlantısal olarak seçmiştik oluşan eğri bunun gibi görünüyor Şöyle çizelim bunu da Evet Bu verilerin bize söylediği şey şu Buradayken enflasyon yüksek ve işsizlik düşük Yani yüksek enflasyon düşük işsizlik İşsizliğin düşük olması tabii ki iyi Buradaysa enflasyon düşük işsizlik yüksek eğer bu eğri yatağı eksenin altına inerse, bu alanda deflasyon gördüğümüz yer olacak, yani enflasyon düşük, işsizlik yüksek Bunlar son derece akla yatkın olan şeyler ancak tekrar etmek istiyorum, hangisinin sebep hangisinin sonuç olduğunu belirtmek gerçekten oldukça güç Düşük işsizlik oranı, çalışma oranının yüksek olması anlamını taşıyor o zaman, işsizlik oranı düşükse, iş gücünü etkin olarak kullanıyorsunuz demektir. Yani, işsizlik düşük olduğunda, işçiler avantaj sahibi oluyorlar. Ve eğer işçiler avantajlı konumda olurlarsa, bu durumda işverenler, işçilerini ellerinde tutabilmek için ne yapacaklar? Ücretlerini yükseltmek zorunda kalacaklar. Zira bu işçileri çalıştırmak isteyen başka işçiler de var. Ücretler arttığında, çalışanların alım gücü yükseliyor. Yani alım gücü artıyor Alım gücü yükseldiği için Çalışan kesimin mal ve hizmetleri olan talebi de yükseliyor. Burada ne diyoruz? Talep yükseliyor Mal ve hizmetleri olan talep yükseldiğinde bütün üretim faktörlerinin kullanımı artıyor. Yani Arazi, sermaye, girişimcilik ve iş gücü Demek ki bu işsizliği daha da azaltacak e, düşünün, işsizlik zaten oldukça düşük bir seviyedeydi ve daha da azaltacak bunu Bu, üretim faktörlerinden sadece bir tanesi Ancak tüm üretim faktörlerini düşünürseniz eğer Muhtemelen onlar da etkin şekilde kullanılıyorlar Fabrikalar tam kapasiteye yakın çalışıyor, işgücü piyasası tam kapasiteye yakın Eğer alım gücünü yükselterek bu bağlamda talebi de yükseltirseniz yani talep yükseliyor, işsizlik düşük bu durumda. Artık kullanılabilir kapasite daha az, talepse daha yüksek. Bu fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Evet. Bu durum fiyatların yükselmesine sebep oluyor ve fiyatlar yükseldiğinde çalışanların yaşam giderleri de yükseliyor. Yani yüksek yaşam gideri aslında basit bir şemayla göstermek istedim ama umarım size piyasadaki dinamikleri göstermek için yardımcı olmuşumdur Şimdi işçilerin daha fazla seçeneği var ancak yaşam giderleri daha da yükseldi Bütün ekonomiyi tam kapasiteye yakın çalışıyor Dolayısıyla daha yüksek ücretler istiyor olacaklar Bu döngü böyle devam edebilir Şimdi buraya kadar anlattıklarımız tamamen mantıklı. Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda oluşabiliyor. Örneğin 1970'lerde Amerika stagflasyonla karşı karşıya kaldı. Stagflasyon gerçekten oldukça kötü bir durum. Hem enflasyon hem de işsizlik yüksek bu durumda. Burada grafikteki noktası da bu şekilde. Stagflasyona tam olarak neyin sebep olduğunu söylemek gerçekten güç ve genelde birden fazla sayıda sebepte olabilir. Bununla birlikte bu dönemde yaşanan stagflasyonun en önemli sebeplerinden birisinin arz şoku olduğunu söyleyebiliriz. Evet, arz şoku Petrolde yaşanan arz şoku üretilen her şeyin maliyetinin ve dolayısıyla fiyatının yükselmesine sebep oldu. Ancak ülkenin tümünün daha üretken olmasını sağlamadı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, buradaki fiyatlar yükseldi. Buradaki yaşam maliyeti yükseldi ancak döngünün bu kısmı düşük işsizlik ve yüksek enflasyon kısmını etkilemedi Yani bu taraftaki kısım gerçekleşmedi Yüksek fiyatlar olduğu için kişilerin alım gücü azaldı ve talep daraldı Ve tahmin edersiniz ki yüksek yaşam maliyeti yani benzin fiyatlarındaki artış Şuraya bir çizgi çekelim, biliyorum Şema baya karıştı, evet Tahmin edersiniz ki yerli üretime karşı talep azaldı Bu sebeple burayı eksi çiziyorum Çünkü insanlar benzin için o kadar çok para harcıyorlardı ki Diğer harcamalarını kısıyorlardı Tabi bu olayın başka açıklamaları da var Talebin düşmesi, işsizliğin azaldığını gören devlet Piyasayı hareketlendirebilmek için daha çok para bastı Ancak buradaki sanal döngüyü yaratamadı Elbette başka sebepler de bunun için düşünülebilir. Ekonominin yeni koşullara neden adapte olamadığı konusunda bazı fikirler var. Örneğin, yapısal bazı bozukluklar olduğu, iş gücü ve kaynakların etkili bir şekilde dağıtılıp kontrol edilmediği gibi. 1970'lerde Amerika'da yaşanan stagflasyon dönemini gündeme getirmemin sebebi de şuydu, ekonomide anlattıklarımız kesin kanunlar değil. Hangisinin hangisini tetiklediğini bilemiyoruz. Bu örneğe karşıt bir örnek ise, Amerika'da 1990'ların sonlarındaki dönemdir. Bu dönemde düşük enflasyon ve düşük işsizlik oranları gözlemleniyor. Grafikteki yeri de burası. 1990'ların sonlarında gördüğümüz bu döngünün niçin yaşanmadığı, fiyatların niçin yükselmeye devam etmediği ise teknolojide yaşanan gelişmelerle açıklanabilir. Bilgisayarlar, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler, özellikle internet, verimliliği hızlı ve inanılmaz şekilde yükseltti. Bu döngüde gördüğümüz alım gücünün yükselmesine ve işsizlik oranının düşmesine rağmen, teknolojideki gelişmeler ülkedeki verimliliğin çok yükselmesini sağladı. Yükselen verimlilik sayesinde enflasyon görülmedi. Genel olarak bu teori son derece akla yatkın. Bununla birlikte, Ekonomideki pek çok teoride olduğu gibi, bunda da bazı istisnalar gözlemleniyor.